Bugün 7 Mayıs 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz Yengeç burcunda ilerleyen ay güne hassas ve duygusal enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay oğlak burcundaki Plüton'la karşı açı yapacak Güç ve güven ihtiyacımızın artması zaman zaman duygusal baskılara neden olabilir. Yakın ilişkilerde manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz. Kişisel güvenliğimiz, sevdiklerimize karşı koruma işgüdüsü davranışlarımızı yönlendirebilir. Yengeç Burcundaki ay öğlen 13.25'te Balık Burcundaki Jüpiterle üçgen açı yapacak ve kısa bir süre boşlukta ilerleyecek. İyimserliğimizin artacağı öğle saatlerinde kişisel konfor ve keyif alanlarına da yönelebiliriz. Ay 14.49'da Aslan Burcu'na geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte önümüzdeki iki gün özgüvenimiz yükselirken kişisel ve sosyal alanlarda daha fazla dikkat çekmek isteyebiliriz. Akşam saatlerinde Ay, Merkür ve Venüs de olumlu görünümde olacak. İş birlikleri ve sosyal konulara daha fazla odaklanabilir, karşımızdaki kişilerin beklentilerini önemseyebiliriz. Güzellik, estetik ve sanatsal alanlarda verimli çalışmalar yapabiliriz. Özel ve sosyal ilişkilerin canlanması, keyifli ve eğlenceli bir akşam geçirmemize de imkan verebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.